Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere Koç burcu yeni ayının özelliklerinden bahsedeceğim. Koç burcu yeni ayında gelin bizleri neler bekliyor hep beraber bakalım. Evet değerli arkadaşlar, biliyorsunuz pek burç yorumu yapmıyordum ama Böyle de anlatmak gerekiyormuş çünkü bazı kesimler bu yorumlarına doğum haritasına göre değil de bu şekilde olduğunu da düşünüyor. Ve biz de artık hani herkese hitap edelim diye genel anlamdaki buç yorumlarından da bahsediyoruz. Burada anlatacağımız şeyler tabii ki sizin kendi bireysel doğum haritanızla ilgili değil ama genel anlamdaki gökyüzü yorumlarıyla alakalı değerli arkadaşlar. Evet bildiğiniz gibi arkadaşlar. Koç Burcu ne demek? Yeniden başlamak demek, yenilik demek. Hatta bilirsiniz Koç Burcu'nun e, glifinde yani sembolizmasında ne vardır? İki tane boynuz vardır ve bu boynuzları ne diye anlatırlar herkese? Tabii ki. Bir koç burcu olduğu için koç hayvanıyla ilişkilendirilir. Aslında bu çok yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Çünkü oradaki koç aslında şunu anlatır. İki, iki tane şöyle düşünün tohumun patlayıp filizin yukarıya doğru gittiği ve o filizin bir adeta yaprak açarcasına bir etkisini düşünün. Yani filizin bir tohumun patlayıp da içinden bir filiz çıktığını düşünün ve iki yana ayrıldığını düşünün. İşte bu varlık alemine, canlılık alemine kişinin ilk katılımını anlatır bir noktada. İşte bu, yö bu yönden baktığınız zaman koç her zaman yeniliklere ve yeni bir yaşam ve hayatta kalma mücadelesi, yaşam alemine çıkma mücadelesini bize anlatıyor. Bu bağlamda baktığımızda koç burcunda gerçekleşen yeni ay özellikle de arkadaşlar öncü burçlarda çok daha fazla etkili olacak. Bunlardan koç, Zaten Koç burcunda Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarını ciddi anlamda etkileri olur değerli dostlar. Tabii burada. Tüm burçlar bu yeni ayın enerjisinden mutlaka da yararlanacaklardır. Koç burcunda gerçekleşen yeni ay başlangıçlar, girişimler, yenilikler ve cesaretlendirici bir enerjiyle ilişkilendirilir arkadaşlar. Bu yüzden de bu yeni ay kendinizi ifade etmek, yeni proje başlatmak, ilişkilerinizde farkındalık yaratmak ve kendinize olan güveninizi artırmak için harika bir fırsat sunabilir. Koç burcu için... Bu yeni ay, kişisel hedefleriniz ve hayallerinizi gerçekleştirmek için güçlü bir zaman dilimi olabilir. Yengeç burcu için bu yeni ay, aile ve ev yaşamıyla ilgili konularda yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunar. Terazi burcu için bu yeni ay, kariyer ve iş hayatında cesaretle adımlar atmak için bir çağrı niteliğinde olabilir. Oğlak burcu için baktığımız ise, baktığımızda ise bu yeni ay, kendilerini ifade etmek için ve yaratıcılıklarını keşfetmek için bir çağrı niteliğinde olabilir. Ancak bu her burçta farklı etki yaratabilir ve her insanın doğum haritasına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle kişisel astroloji haritanıza göre bir astroloji danışmanız sizin için uygun olacaktır. Eğer e, doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz 0543 20 90 444 nolu whatsapp hattımızdan bize e, bizden danışmanlık alabilirsiniz. Evet Devam ettiğimizde değerli arkadaşlar bu olayları biz birazcık da hani burç burçta incelemek istiyoruz. Burç burç istediğimiz, incelediğimizde daha farklı bilgiler de sizlere şu anda elimden geldiği kadar aktarmaya çalışacağım. Koç burcuna baktığımızda arkadaşlar tabii ki koç burcunda gerçekleşen bir yeni ay olduğu için diğer burçlara üzerindeki etkisi de şöyle olacaktır ve ilk önce tabii ki bu ay Koçların yani koç burcu yeni ay olduğu için bu yeni ay koçlar için sizin burcunuzda gerçekleşecek değerli koçlar. Yeni başlangıç yapmak için harika bir fırsat sunacak koçlar için. Kendinizi ifade etmek yeni bir proje başlatmak ve kendinize olan güveninizi artırmak için cesaretlendirici bir enerji taşıyacak. Boğa burcuna geldiğimizde. Bu yeni ay sizin para ve maddi konularla ilgili alanda gerçekleşiyor. Yani bir maddi kaynak bulma veya gelirinizi artırma fırsatı ortaya çıkabilir. Aynı zamanda da mevcut finansal durumunuzu yeniden değerlendirmek ve para yönetimi konusunda cesaretli adımlar atmak için siz değerli boğalara bir fırsat sunabilir. İkizler Burcu'na geldiğimizde arkadaşlar İkizler Burcu'nda bu yeni ay Kişisel gelişim ve öz farkındalık ve ruhsal sağlık alanında gerçekleşiyor. Kendinizi daha iyi anlamak ve daha derin bir düzeyde keşfetmek için fırsat sunabilir. Ayrıca yeni bir hobiye ilgi alanına başlamak için de cesaretlendirici bir enerji taşıyacaktır. Evet yengeçlere geldiğimizde değerli arkadaşlar yengeç burcu için bu yeni ay sizin aile ve ev yuva alanında gerçekleşiyor. Yani Yeni bir ev veya taşınma planı yapmak, aile ilişkilerini yeniden değerlendirmek veya evde yeni bir düzenlemeye gitmek için bir fırsat sunabilir. Aslan burcuna baktığımız zaman da değerli dostlar bu yeni ayda iletişimle alakalı eğitim seyahat alanında sizleri etkileyecek. Yeni bir eğitim fırsatı ve bunun yanında yolculuk planlamak veya daha açık bir iletişim kurmak için cesaretlendirici bir enerji taşıyabilir. Başak Burcu'na baktığımızda değerli arkadaşlar bu yeni ayda onların maddi olanakları ve kaynaklarla alakalı para ve değerler alanında ciddi anlamda etkiler gerçekleşebilir. Yeni bir iş fırsatı olabileceği gibi bazılarınız için de bir işin bitişi çünkü yeni bir işe yelken açmak için bir fırsat olma durumu da söz konusu olabilir. Finansal durumunu yeniden değerlendirmek ve maddi kaynaklarınızı artırmak için de cesaretlendirici ve girişimde bulunucu etkiler taşıyabilir. Terazi burcuna baktığımız zaman da yine arkadaşlar kişisel gelişim ve öz farkındalık ruhsal alanlarla alakalı konular gündeminiz olabilir. Kendinizi daha iyi anlamak, daha derin bir düzeyde keşfetmek için fırsat sunabilir. Ayrıca yeni bir hobiye ve ilgi alanına başlamak için cesaretlendirici enerji taşıyabilir. Akrep burcuna baktığımız zaman arkadaşlar bu yeni ay sizlerin daha çok Sosyal ağlar, arkadaşlıklar ve gelecek hedefleriyle ilgili konular sizin gündeminiz olabilir. Yeni bir arkadaşlık veya sosyal gruba katılmak için gelecek hedeflerinizle alakalı bazı değerlendirmeler yapmanız söz konusu olabilir. Ve bu değerlendirmeler bir topluluk faaliyetine katılmak olabilir, bir dernek faaliyetine katılmak olabilir ve bir bazı gruplara gruplar içerisinde karışmanız sizin için sosyalleşmeniz için aynı zamanda sosyalleşip iş güç ve bu tarz faaliyetlerde bulunmanız için tanışabileceğiniz insanların kapılarını açacak arkadaşlar. Çünkü e, bu akreplerdeki bu bazılarındaki işsizlik vesaire gibi konular vardı. Bunlarla alakalı bazı akreplerin gündemlere değişmek üzere ve bunlar değiştikçe e, değişmesi için bu fırsatlar sizin sosyalleşmenizle gerçekleşecek. Bu bağlamda sizler için önemli. Yay burcuna baktığımız zaman yay burcu kariyer iş hedefler alanı onlar için gündem olacak. Yeni bir iş fırsatı kariyer hedefleriniz ve yeniden değerlendirmek ve yeni bir iş projesi başlatmak için sizler için cesaretlendirici bir zaman dedim. Çünkü nedir efendim koç son düşünen kahraman olamaz der ama son düşünen kahraman nasıl olamıyorsa... Aynı şekilde bu size fırsatlar yaratmak için de bir fırsattır. Çünkü cesaret edip girişimde bulunmak lazım. Yay burçları da bu girişimleri yapmak için tam zaten bu öz güvene sahip bir burç. Evet oğlaklara geldiğimizde oğlaklarda bu yeni ayda arkadaşlar özellikle yine ruhsal, sağlık, kişisel gelişim ve öz farkındalık alanı biraz yine gündeme gelecek. Kendinizi daha iyi anlamak ve daha derin bir düzeyde keşfetmek için bir fırsat sunabilir. Ayrıca bir hobiye ilgi alanına başlatmak için cesaretlendirici bir enerji taşıyabilir. Kova burçları da arkadaşlar ne yapacaktır? Bunlar e, Kova burçlarında daha çok eğitim, felsefi konular, seyahat ve yine uzaklara seyahat gündemlerinde olabilir. Bir ülke dışına çıkmak isteyebilirler ya da eğitim konusunu biraz daha fazlalaştırıp daha derin konularda eğitimler alma yoluna gidebilirler. Ve yine seyahat fırsatı, eğitim planlamak ya da bazı e, özellikle kovaların dünya görüşünü yeniden yapılandırmak için bir fırsat olacak. Çünkü zaten satürn sizi ezdi geçti biçti. Işte. Artık bir hayata bakışınız değişti. Bu hayata bakışınızı artık güncelleme zamanı. Balık burcunda arkadaşlar bu yeni ayda balık burçları nasıl etkiliyor? Onlarda kişisel dönüşüm, ortak kaynaklar ve öz farkındalık alanlarında gerçekleşiyor Ve kendilerini daha iyi anlamak, kişisel dönüşüm yaşamak ve ortak kaynaklarınızı yeniden değerlendirmek için cesaretlendirici bir enerji taşıyor. Arkadaşlar burada şöyle bir durum söz konusudur. Balık burcu aslında bir kişinin erdemsel bilgi alanıdır. Vicdansal bilgi alanında kendisiyle beraber getirir. Ve onlar da Satürn'ün de balığa geçmesiyle, ciddi anlamda haritanızın balık burcu alanlarında gezegenleriniz varsa kişisel gezegenleriniz varsa özellikle satürn geri hareketinde çok ciddi anlamda olumsuz etkiler alabilirsiniz. Bunlara e, çok dikkat edin. Yani burada ben sadece balık burcuna demiyorum. Niye diyorsunuz hocam? Çünkü balık alanı sizin masumiyet karenizdir Satürn oraya geldiği zaman orada bazı eee Depresyonlar, ölümler ve buna benzer durumlar e, gelir. Mesela ben hep buç yorumlarında ya da işte derslerimizde ya da Satürn dosyalarında anlatıyorum. E, diyorum ki işte bir Satürn buç değiştirirken ilk geçişine yani iki ay kala bazı durumları beraberinde getirir. Mesela işte Satürn'ün balık burcuna geçmesi masum insanların e, ölümleriyle alakalı durumları getirebiliyor demiştik ve bir baktık ki deprem oldu ve şu anda hani sayılar veriliyor 50 bin deniliyor ama kimisi 80 diyor kimisi başka bir şey diyor biz de bilmiyoruz Allah biliyor ve bu tarz durumlar söz konusu oluyor bu yüzden de haritanızın arkadaşlar balık burcu alanına iyi bakın bu etkiler şu anda yukarıda anlattığım etkiler genel olarak verilmiştir ancak kişinin doğum haritasında diğer faktörler ve etkileri, etkileri çok daha farklı olacaktır Yeni ay zaman, yeni başlangıç yapmak için mükemmel bir zamandır. İşte diyete başlayacaksınızdır. Yeni bir işte spora başlayacaksınızdır. Yeni bir işe başlayacaksınızdır. Güzel zamanlardır. Her burç için bu yeni ayın fırsatlarını araştırmak ve kişisel hedefleriniz doğrultusunda hareket etmek önemlidir. Evet, değerli arkadaşlar. Sizlere e, koç yeni ay ile alakalı bilgiler aktarmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Bu yeni ayla alakalı aklınızda sormak istediğiniz şeyler varsa bu videonun altına yorum yaparak sorabilirsiniz. Astroloji eğitimlerimiz hakkında bilgi almak isterseniz ya da danışmanlık hakkında bilgi almak isterseniz 0543 20 444 şu anda ekranda görmüş olduğunuz telefon numarasını Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Abone olduğunuz için ve kanalımı beğendiğiniz için yine çok çok ama çok teşekkür ediyorum. Yine astroloji konusunda merakınız varsa bu konularla alakalı bilgiler e, merak ediyorsanız 0 e, pardon e, kusura bakmayın astroharif.com'da e, yani şu anda ekranda görmüş olduğunuz astroharif.com web sitesinden de bizi ziyaret edebilirsiniz. Yani burada amacımız sizlere elimizden geldiği kadar faydalı olmaya çalışmak. Çünkü astrolojinin bir genel kısmı var bir de bireysel kısmı var. Bireysel olan kısmında kişisel doğum haritaları çok önem arz eder. Genel anlamda hep bizim bahsettiğimiz genel yorumlar hep genel gökyüzü hareketleridir. Ve bu genel gökyüzü hareketleri arkadaşlar e, genellikle etrafta olan biten konularla alakalıdır. Dünyanın gündemiyle alakalıdır. Sizin kişisel dünyanızla alakalı değildir. Mesela işte bir... Koç burcu yeni ayı sadece koç burçlarını ilgilendirmez. Çünkü herkesin haritasında bir koç burcu alanı vardır. Ve herkes 12 tane burcu vardır. Ve bu 12 burcunun aldığı etkilere göre sizi bunlardan etkilenirsiniz ya da az etkilenirsiniz veya çok etkilenirsiniz. Bundan dolayı da genel burç yorumları tamamen genele hitap eder. Bundan dolayı da bazen magazin olur, bazen dalga geçirilir, bazen tutmuyor ki denilir. Bunlar genel yorumlardır ama kişisel doğum haritalarınızda. Orada hayatınızın ve ruhunuzun DNA'ları vardır, potansiyelleriniz vardır, hangi konuda ne iş yaparım, hangi alana yönelirsem başarılı olurum, bugüne kadar gittiğim alan beni niye başarısız etti ve bunların hepsinin anahtarı hepsi doğum haritasına saklı değerli dostlar. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.